Selam arkadaşlar sevgili başak arkadaşlarım ben Şengül Şen Tarotları kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz sevgili başakçıklarım bereketli başaklarım inşallah iyisinizdir efendim sizler için benim başakçıklarımın bereketli başaklarımın istekleri arzuları dilekleri Haziran ayı içerisinde gerçekleşecek mi onları neler bekliyor şöyle önce çayımı ardından da tarotuma bakacağım her zamanki gibi sizler için Canlar böyle gözünüzün önünde açıyorum. Önceden ayarlamıyorum. Bakın biraz sizi bekleteceğim bunun için. Malum sıvısı hemen akmıyor. Görüyorsunuz değil mi? Hala damlıyor. Şöyle biraz masamı da ıslattım ama olsun. Olsun canlarıma feda olsun. Benim işim bu. Şöyle biraz bekleteceğim. Evet sevgili başakçıklarım için aman Allah'ım dağ gibi olmuş sıkıntılar. Dağ gibi olmuş büyük bir bakın bir yerde baktığınızda aman Allah'ım adeta bir ayı haline almış bakın ayının kafasını görün şeklinde. Hani ayı demeyelim de hani ona benzetiyoruz değil mi? Bakın sıkın ah benim başakçıklarıma bu yapılır mı ama geçmişe baktığımız zaman bakın çok şeyi artık toplamışsınız bir araya yeter demişsiniz yeter. 2018 yılında başakçıklarımın hayatı çok talihsiz geçti. Kaderin azizliğine uğradılar onlar. Ama 2019 yılı güzel geçiyor onlar için biliyorum. Küçük çaplı da olsa güzel şeylerle karşılaşıyorlar. Hmm, çok güzel şeyler çıkmış derken ve bizzat da göstereceğim size canlarım benim ya. Ya benim bu başakçıklarımın Yüzü gülmeyecek mi Allah aşkına? Bu nedir? Gözünü sevdiğiminin ya. Nasıl göstereyim ben size şimdi bunu şurada bakın. Nasıl çevireceğim? Köpeği görüyor musunuz? Bu ne bu? Meydanda ya. Yok böyle bir şey arkadaş. Allah aşkına şunu dikkat edin. İşte düşman bu. Bakın kafayı kaldırmış. Kafayı kaldırmış. Zirvede ki zirve yapmış tabi herkes mutsuz mu? Herkes perişan mı? Böyle bir şey yok. Tabii ki mutlu olan başaklar da var. Olmayan mücadele edenler de var. Nasıl kafayı kaldırmış da zirve yapıp mutluluğu yakalamışlara bakıyor. Düşmanınız. Sevgili başakçıklarım bunlara iyi dikkat edin. Çevresi de açık ha gayet canavar gibi gayet canavar gibi sizin düşman ama merak etmeyin biraz da bir mesafe var aranızda bayağı bir mesafe var bayağı bayağı bir geride bırakmışsınız onu o düşmanınız her kimse onu geride bırakmışsınız ama o da canavar gibi hmm, iyi hala iyi çökmemiş yani bayağı ilginç enteresan çıkmış hmm, sizde de borcu içinde olanlar var bayağı arada sıkışmışlar evet At üstüne binmiş hanım teyzem nereye gidiyorsun at üstüne binmişsin önünde de dev bir kalp aman Allah'ım bayanlarımız özellikle ebedi doyuma gidiyorsunuz resmen at bakın önünde de dev kalp kalbe doğru gideceksiniz hiç merak etmeyin atın arkasından da tutanlar var nereye gidiyorsun sen gitme diyenler var ama gideceksiniz tertemiz <gülüyor> pardon arkadaşlar. Çünkü tertemiz kısmetiniz yeter artık gel diye sizi bekliyor. Sevgili bayanlar, başak bayanlara ebedi doyuma gideceksiniz. İş hayatında da neyi bekliyorsunuz? Siz haber kredi başvurusu mu yaptınız? Yoksa iş başvurusu falan mı yaptınız? Başak bayanları gelecek haber. Sürprizli bir şekilde gelecek. Güzel bir şekilde gelecek. Bakın murada gitmeye çalışan bayan arkadaşlarımızın üstüne harfiyat yıkmaya çalışıyorlar resmen mutluluğunuza gölge düşürmeye çalışıyorlar ama hiç merak etmeyin kopun gidin tertemiz insan sizi bekliyor ve gideceksiniz de gideceksiniz hiç merak etmeyin çünkü bu insan bütün sıkıntısını kederini geride bırakmış bu namat bey kardeşimiz sizi bekliyor tamam merak etmeyin aynı şey genç kızlarımız içinde geçerli şöyle bir bakalım canlar bazı arkadaşlarımız bazı başak arkadaşlarımız Tepe taklak olmuşlar kredi borçlarından. Arada kalmışlar bakın ev borcu, araç borcu, dükkan borcu veya mal alımı satımı gibi borçtan dolayı tepe taklak olmuşsunuz. Ama hiç merak etmeyin bakın elbette ıslanmadan dereden geçilmez derler yanlış hatırlamıyorsam değil mi canlar? Açılmış önünüz biraz zamanınız var lütfen. Onlar da ödenir. Çıkmadık candan umut kesilmez demişler. Sevgili maşakçıklarım sizler azimli çalışkan insanlarsınız. Bakın üstünüzde araya resmen bir tane domuz sıkışmış domuz. Yani sizin düşmanınız olan kişi bakın köpek burada domuz burada. Sizin düşmanınız her kim ise kredi çekmiş Kredi sıkıntısı olan başakcıklarıma bunu söylüyorum. Hiç merak etmeyin, sizin düşmanınız samimi söylüyorum sizden daha beter durumda. O kadar sıkışmış ki nefes alamıyor, nefes nefes. Hadi bu taraftakiler şanslı çıktı. Yalnız şuradakiler biraz sıkıntılı çünkü köpek şaha kalkmış. Dert sıkıntı yok, Yollar çık. İstese geliyor size. Haberiniz olsun. Ben zaten her zaman söylüyorum. Ot gibi biri bitmeden diğeri çıkıyor. Canlar onlarsız olmuyor yani. Mümkün değil. Kapıdan korsak bacadan giriyorlar. Yapacak bir şey yok. Sadece biraz dikkatli olacağız. Onlara kapılmayacağız. Şöyle beyaza tutayım mı? Şekilleri bakın çayını da döktüm. Dertimiz güzel. Haberleriniz var. Adında i harfi olan, T harfi olan, N harfi, M harfi olan. L harfi olan başakçıklarım o kadar güzel o kadar tertemiz haberler alacaksınız ki çok güzel aman Allah'ım çok çok çok böyle sizi havaya uçurabilir icap eden o güzel haberler bazılarınıza uçak yoluyla gelecek o haberler. Çünkü hemen yan tarafında küçük bir uçak çıkmış hepinize değil ha bazılarınıza uçak yoluyla gelecek haberler. Belki yurt dışı gideceksiniz. Yurt dışı bağlantılı çalışıyor olabilirsiniz. Çok güzel haberler sizleri bekliyor canlar. Gelelim beylerimize. Bu mücadele deneyimle sağ Allah aşkına. üstünüzde bir kara bulut gibi bir şey çökmüş. Bir korkulal bir hırs içindeler. Bazı başak beylerimizin işi pek sağlam değil. Geçici 6 aylık, 1 yıllık gibi. Ona da biraz canları sıkkın. Ama merak etmeyin mutlaka yolunuza çıkacak. Şu an için burada pek sağlam iş haberi görülmüyor canlar. Tertemiz çıkmış ama biraz beklemeniz gerekiyor. Ondan sonra mutlaka Allah bir yerden kapı açacaktır. Hiç merak etmeyin. Şimdi ben size haberi gelecek dersem yalan olur. Bakın karşısında kesinlikle tertemiz çıkmış. Hiç haber haber yok. Biraz bekleyeceksiniz. Çalıştığımız işten ayrıldıktan sonra kısa vadeli yapacak bir şey yok. Evet sevgili Başakçıklarım benim, güzel insanlar, bayağı bir işinizde gücünüzdesiniz. Sizde de var, bazılarınızda öfke patlamaları var, sinir var. Evet özellikle de ev hanımları, bakın ev hanımları, güzel insanlar, sevgili başakçıklar, ev hayatında mısınız? Sizleri arayanlar olacak. Akrabalarınız arayabilir, dostlarınız arayabilir. Sürpriz sürpriz, güzel, sizi sevindirecek haberler gelecek. Sevgili Başak bayanları, güzel bayanlar Haziran ayı içerisinde küçük çaplı da olsa güzel sürprizli haberler alacaksınız. Bayağı sevinen bayanlar çıkmış burada. Evli bayanlar yani çoluğu çocuğu olan bayanlara söylüyorum. Gelelim genç kızlarımız. Hayırdır bu neyin illagali Allah aşkına? Hı? Bu neyin illagali? Neyin illagali? Burada... Sevgiliniz mi diyeyim, erkek arkadaşınız mı diyeyim? Birileri için bir mücadele durumu var. Fakat benim başak kızım hafiften böyle gülümseyerek bir tuhaf bir şekilde arkasını dönmüş illegal olayı düşünüyor. Ya karşı tarafa küçük çaplı bir yalan ya da erkek arkadaşına küçük bir oyun oynama durumu var. Oynuyor musun? Tamam oyna. Biraz bir bekleyeceksin. Bekledikten sonra karşı taraftan bir mutlu haberler alacaksın. Erkek arkadaşın mı, sevgilin mi, neyin bir süre sonra sana dönüş yapacak. Hemen yapmayacak. Biraz bekletecek seni. Gelelim Başak Burcu'nun genç beylerine. Yoğun çalışıyorsunuz. Güzeller yoğun çalışıyorsunuz burada delikanlılar. Yoğun çalışıyorsunuz. Yalnız aşk hayatınızda aldatıldınız mı, kandırıldınız mı? Niye yatay vaziyette yerle bir oldunuz siz? Düşündüğünüz gibi olmamış, hayaller kurmuşsunuz. Yolunuza çıkan talipler istediğiniz gibi olmamış. Onları birileriyle mi gördünüz? Ne olduysanız böyle bir yerle bir olma durumlarınız var. Önünüzde de bir tepe gibi bir şey var. Bu nedir? Hemen kısmetinizin açılmadığı biraz daha zaman canlar biraz daha zaman her şeyin hayırlısı olsun. Hemen zaten üstünüzde sıkıntı çıkmış sizin. Tam olarak sizde delikanlılar bazılarınıza söylüyorum. tabii hepinize değil. Tam olarak sizde evinizi arabanızı tam olarak oturtmuş değilsiniz malumunuz kızlarımız rahata bakıyorlar canlar şöyle ne bileyim işinizi gücünüzü iyice bir oturtun yerine mesleğiniz elinizde sağlam bir şekilde kendi ayağınızın üstüne durur vaziyete gelin kısmetlerin kralı çıkar yolunuza kralı sıkmayın canınızı mahvettim masam mı canlarım benim evet evliler evli başaklar Tabii hepinize söylemiyorum ama 5 kişiden 3'ü, bak 5 evli çiftlerden 3 tanesi aman Allah'ım mutlu, mesut, gayet rahat bir şekilde sadece 2 tanesi biraz sıkıntılı çıkmış. O da yine maddiyatla alakalı kredi çekmişler veya çoluk çocuk derdi bir taraftan, kocanın derdi bir taraftan bunun sıkıntıları var. Öyle bir arayış, bir bunalım içinde olan başakçıklarım var. Onlar da geçer. Hiçbir şey kalıcı değil. Sıkıntı etmeyin canlar. Daha sonra gelecek size güzellikler. Sevgili bayancıklarım. Eşler güzel çıkmış. Küslerde barış var. Çok fazla olmasa da barışınız var sizin. Çünkü kafa kafaya vermişsiniz. Arada da kırık kalpler çıkmış. Küçük küçük kırık kalpler. Yüzler birbirine dönmüş ama. Kalpleri tahmin edelim artık. Artık barışalım dercesine. Hadi bakalım sevgili Başakçıklarım benim güzel insanlar onlar bereketli insanlardır onlar evine yerine bağlıdır güzel insanlardır onlar artık yüzleri gülsün lütfen temiz temiz haberleriniz var sevgili başakçıklarım küçük çaplı da olsa herkes kendince bir haber alacak merak etmeyin iş hayatı lütfen evet öfkelerimize hakim olalım lütfen millet olarak biraz sinirli bir milletiz aşk hayatımız çünkü burada da bir nefret durumu var bakın. Nefret durumu var. Var tabii ki var. Çünkü genç delikanlılarımızda çıkmış bu. Sağlık durumumuz. Her an bir delilik yapabiliriz. Dengelerimiz kayabilir. Ardından da hey gidi eski günler deme durumlarımız çok fazla sevgili başakçıklarım. Evet. Şöyle bir bakalım. Şimdi iş hayatı. Aşk hayatı, sağlık hayatınız. İş hayatında, iş hayatından memnun olmayan sevgili başak erkekleri var. Değiştirmek istiyorlar. Değişecek de zaten çünkü kısa vadeli çıkmış. Sevgili başakcığım benim. Diğer tarafı temiz çıkmış. Hiçbir şekilde şu an için haber durumu söz konusu değil. Bazı beylere bunu söylüyorum. Biraz bekleyeceksin örneğin. 1-3-5 ay gibi bir bekleme durumu görülüyor. Biraz temiz uzun bir vade çıkmış. Bundan dolayı kısa vadeli olabilir bakın. Sizin iş hayatınız ki öyle olacak. Daha sonra bu sizi üzebilir. Öfke patlaması yaşayabilirsiniz. İş hayatı kısa sürecek olan Başak Beylerine söylüyorum. Öfkenizden dolayı da bakın üzüntü duyuyorsunuz bakın burada. Sevgili Başakcığım üzüntü duyuyorsun. Bir korku hali. Acaba bu beni daha kötüye giderir mi? Daha fena yapar mı? Sinir hastası olup çıkar mıyım gibi? Ya da ben istediğim gibi işe kavuşacak mıyım? Korkuları da duyabilirsiniz. Nerede duyacaksınız bunu? Tabii ki evinizde. Bakın burada evinizdesiniz siz. İş bitti. Öfkelendiniz. Evinizde korku içindesiniz. Acaba ben iş bulamayacak mıyım? Hep evde mi kalacağım? Ne olacak benim bu halim gibi? Korku, düşüncelerine kapılabilirsiniz. Bakın bardağım tertemiz çıktı lütfen. Bir üç beş ay bekleme durumunuz olabilir. Ardından tertemiz istediğiniz gibi olmasa da en azından ona yakın bir işe doğru gideceksiniz. Bundan hiç kuşkunuz olmasın. Gelelim diğer arkadaşlarımıza. Bulundukları işi değiştirmek istiyorlar bazı arkadaşlarım. Değişiklik yapmak istiyorlar. Daha çok canlılık gelsin istiyorlar. Gelecek bize kardeşim. Güzel haberler bekleyen özellikle de bayanlarımız çıkmış. Burada Başak bayanlarımız haberler geliyor. Sürprizde haberler. Yardım göreceksiniz. Gördüğünüz yardım karşısında artık bir süre sonra korkuya da kapılma durumunuz var. Belki terfi aldınız. Özel bir şirkette çalışıyorsunuz da terfi aldınız. Bunun korkusunu yaşayabilirsiniz. Neymiş bu korku sizler için? Zafere ulaşmışken kaybetme korkusu. Bakın. Bu çok da öyle kötü bir kart değil. Zafere ulaşmışsınız. Acaba kaybeder miyim? Aşağıya düşer miyim? Ayağımı kaydırırlar mı? Bu yardım, bu mutluluk benim için kısa sürer mi? Korkuları duyabilir. Duyma. Sürprizli, uzun vadeli olacak. Duyma. Korku yok. Korku yok. Bazı arkadaşlarım için, bakın bazı arkadaşlarım için sezgisel olabilir. İş hayatında bir şeyleri sezmeye çalışabilir bir de sezgi kartıdır bu kartımız bir şeyleri sezmeye çalışabilir teknik taktik acaba ne yapsam da biraz daha yukarılara çıksam gibi plan proje düşünce içine girebilir. Bundan dolayı yardım almak isteyebilir bazı arkadaşlarımız artı aldınız mı yardımı yine korkuda duyabilirsiniz bakın burada biraz endişe de duyabilirsiniz. Acaba ben bu planlarımı uyguladığım an geri iniş yapar mıyım? Tekrar geriye düşer miyim? Benim planlarım yıkılır mı? Korkuları duyabilir bazı arkadaşlarımız. Her boyuttan anlatmaya çalıştım. Sevgili kardeşlerim kötü mü? Tabii ki de değil. Hem haber geliyor hem yardım göreceksiniz. Daha ne olsun korkuya yer yok. Zafer kartı bu korku yok. Gelelim aşk hayatınıza. Aşk hayatınızda ise bakın. Özellikle de delikanlılarımız çıkmış burada. Bardakta gördüm zaten böyle bir öfke halleri var. Kalplerinin köşesinde bir nefret duyma durumları var. Çünkü bir bıkkınlık bir iğrenme durumları var onların. Aldatıldıklarını düşünüyorlar. Ne gördüler bilmiyorum. Gözlerine ne takıldıysa uzanır. Üzgün bir vaziyette suratları ekşi bir vaziyette çıkmışlar. Yalnız çıkmışlar. Tıpkı burada da olduğu gibi Merak etme güzel kardeşim. Biraz sabret. Bakın burada fazladan bir kupa uzanıyor sizlere. Kupa uzanıyor. Bunları iyi değerlendirin. Karşınıza fırsatlar çıkacak. Yalnız siz öyle bir hale gelmişsiniz ki genç delikanlılar, şu hayatı yaşayanlar gözünüz hiçbir şey görmüyor bakın. Bitkin, el kol çalışmaz vaziyette. Kendinizi fakir, fıkara gibi hisseder gibi bir haliniz var. Böyle düşünmeyin güzel kardeşim. Böyle bir şey yok. Lütfen gözünüzü dört açın. İlahi adalet sizlere bir şeyler uzatıyor. Bunlar kıymetinizi bilmedi mi? Bilenler uzanıyor. Bakın bunların kıymetini bilin. Gözünüzü dört açın. Zaten iş hayatında başarılısınız. Kartımız bunu da söyler. Nefrete gerek yok. Yolunuza çıkan kişilere sıkı sıkı sarılın. Onları iyi tanıyın. Size görelerse asla böyle olmayacaksınız. Yıkıklık yok. Mutsuzluk yok, hastalık, darlık, bunalım yaşamayacaksın. Şu an için delikanlılar bu vaziyeti düşünüyorlar. Sevgili kardeşlerim, güzel insanlar, sevgilisi olanlar veya olmayanlar kendilerini bu şekilde hissedebilir. Böyle bir şey yok. Bakın hem ailenin birbirine sahiplenmesi demektir şu kartımız. Hem bir yerde çok iyi para kazanmak demektir hem bir yerde de nefretten söz eder. Sevgili kardeşlerim, güzel insanlar, maddi manevi, bakın burada bir güç var. Bundan dolayı bazı başak arkadaşlarımız bir bıkkınlık, bir sevgi arsızlığı da yaşayabilir. Şimdi delikanlıları geçtik. Bir sevgi arsızlığı yaşayabilir. Eşim veya partnerim işine gücüne verdi kendini, beni ihmal etti. Of bıktım artık, benim de sevgiye, ilgiye ihtiyacım var. Kendimi fakir gibi hissediyorum, düşkün, bitkin gibi hissediyorum. Benim canlılığa ihtiyacım var diyebilir. Aşk hayatınız bu şekil görülmekte sevgili kardeşlerim kötü mü? Tabii ki de değil. Lütfen canlanalım. Şöyle bir canlılık gelsin, canlanacağız sevgili kardeşlerim. Yok böyle bir şey. Siz bu şekil durmayın, bu şekil olmayın. Siz ne kadar kalkıp canlanırsanız. Bakın sizin bu partneriniz de kendini canlı hissedecektir tamam işine gücüne vermiş kendini kazanmaya vermiş gözü hiçbir şey görmüyor bu insanın ama siz biraz kalkıp canlanırsanız bay veya bayansınız farklılık yaratırsanız tıpkı şu kart gibi bakın ateşlerdendir bu anlayın yani demek istediğimi karşı taraf bilmiyorsa siz gösterin güzel kardeşim siz gösterin ateşlerden gösterin lütfen partnerinizi siz canlılığa itin ne diyeyim bilmiyorum ki anlamam gerçi şeylerden ama mesela yani diye söylüyorum canlar hani böyle olmayın diye söylüyorum gelelim sağlık durumuna yine bir ameliyat durumu görür gibiyim ben burada şöyle bir şey sevgili başakçıklarım gelmişler uç raddeye son anda bir karar alabilirler Belki 3-5 yıldır ameliyat olmanız gerekiyordu olmadınız. Olmak istemediniz. Bir anda karar alıyorsunuz ameliyat olacağım ben. Çünkü eski sağlığıma eski güzel günleri geriye istiyorum ona kavuşmalıyım diyeceksiniz. Çünkü burada bakın bir denge kaybı da söz konusu. Bazı başak arkadaşlarımızın sıkıntıdan dolayı dengeleri de kayabilir. Bakın artık uç raddeye gelinmiş. Burada bir karar alma durumu var. İş hayatında bazen sıkıntılar oluşuyor. Aşk hayatında sıkıntılar oluşuyor. Buna denge dayanır mı? Dayanmaz. Tabii ki böyle bir denge sıkıntınız meydana gelebilir. Hiç gerek yok. Doktorunuza gidiyorsunuz. Bir anda karar alıp dengeyi sağlıyorsunuz. Ardından güneş. Kartımız bir yerde de şanslı bir yere doğru gideceksinizler. Gittiniz mi şanslı yere doğru gidiyorsunuz. Ardından da geriye bakış yapıyor. Benim başakçıklarım nereye bakıyor? Nerede o eski yıkık günler? Ben artık eski ben değilim. Ben kendime geldim diyor. Kendime geldim ben diyor. Tamam hadi bakalım öyle olsun. Gelelim Haziran ayı içerisinde. Sevgili başakçıklarımın istekleri arzuları gerçekleşecek mi? Etki altındasınız. Bir şeylerin etkisi altında kalabilirsiniz. Bu bir ev olabilir. Bu bir araç olabilir. Bu bir ya da aşık olduğunuzda birilerinin etkisi altında kalıp bir miktarcık hafiften bir acı çekme durumunuz olabilir. Nedir bu sevgili başakçıklarım? Her zaman söylüyorum bir şey ha deyince oluşmuyor. Belli ki Haziran ayı içerisinde tam şöyle ha deyince oluşacak bir istekler görülmüyor sizde. Çünkü kartımız etki kartıdır. Hafiften hafiften de etki altında kalıp ısrarla isteyebilirsiniz bakın. Nasıl isteyebilirsiniz? Biraz böyle hafif hafif üzüntü çekerek, acı çekerek bir yerde acı çekmek artıdır. Sevgi acısı, aşk acısı, istek acısı, istek var içinizde. Oluşsun istiyorsunuz ama gel gör ki evren bir anda vermiyor bunu bize. Bekletiyor, çektiriyor, zaman geliyor, süründürüyor. Bir şekilde öyle bizi murada erdiriyor. Erdiniz mi murada? Ondan sonra böyle geriye bakış yapıyorsunuz sevgili başakçıklarım. Ne yazık ki her şey evrenin elinde. Etki altında kalma durumlarınız var. Ne diyor meleğim? Doğaya dönüyor. Demek ki doğaya atacağız kendimizi. Havalar açtı artık yaz geldi canlar. Şöyle doğaya salalım kendimizi. Doğada kendi özünü kendi doğanı bulacaksınız. Gücünü ve aradığın tüm cevapları orada bulacaksın. Pikniğe çıkın.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 Hoşça kalın. Her şey gönlünüzce olsun.